Birinci seviye üslü sayıların ikinci bölümüne hoş geldiniz. İlk önce, önceki bölümde öğrendiklerimizi tekrar ederek başlayalım. Eğer 2 üzeri 10 ile 2 üzeri 5'i çarparsam, öğrendiğimiz kurala göre, aynı tabana sahip üslü sayıları çarparsak yani, o sayıların üstlerini toplayabiliriz demiştik değil mi? Yani sonuç 2 üzeri 15 oluyor. Ayrıca öğrendik ki, eğer 2 üzeri 10 bölü 2 üzeri 5 olsaydı, o zaman da üstleri birbirlerinden çıkarmamız gerekirdi. Bu da 2 üzeri 10 eksi 5, yani 2 üzeri 5 olurdu. Bir önceki sunumun sonunda, aslında size bu kadar anlatmam gerekirdi ya. Neyse size yeni bir kavram göstermiştim. 2 üzeri 10'un 5 kuvvetini alırsak sonuç ne olur demiştik. Bunun ne anlama geldiğini düşünelim. Bir sayıyı 5 kuvvetine çıkardığımda, bu 2 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 10 oluyor değil mi? Tek yaptığım 2 üzeri 10'u alıp kendiyle 5 kere çarpmak. Yani bu 5. kuvvet. Yukarıdaki bu kuraldan da biliyoruz ki tabanlar aynı ise üstleri toplayabiliyoruz. Yani 10 artı 10 artı 10 artı 10 artı 10 artı 10 yaparsak sonucumuz ne olur? Evet 2'nin o zaman 50. kuvveti olur. Yani burada ne yaptık? Yaptığımız tek şey, 10'u 5 ile çarpıp 50'yi bulmak. Bu bizim üçüncü üslü sayılar kuralımızdı. Bir üstlü sayıyı alıp, onun başka bir kuvvetini alırken, iki üstsü birbiriyle çarpabilirim. Size bir örnek vereyim. Eğer 3 üzeri 7 üzeri negatif 9 yaparsak, yine yapacağımız tek şey, 7'yi eksi 9 çarpmak ve sonuç 3 üzeri eksi 63 olur. Gördüğünüz gibi aynı kural negatif sayılarla da çalışıyor. Size son bir üslü sayılar kuralı öğreteceğim. Eğer diyelim ki 2 çarpı 9 üzeri 100 işlemini yapıyoruz. Aslında bu işlem 2 üzeri 100 çarpı 9 üzeri 100'e eşit oluyor. Şimdi bunun doğru olduğundan emin olalım. Bunu daha küçük sayılar üzerinde deneyelim. 4 çarpı 5 üzeri 3 olsaydı ne olurdu? Bu 4 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 5 olurdu. Ve bu da şuna eşit olurdu. 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5. Bununla aynı şey değil mi? Yaptığım tek şey yalnızca çarpma sıralamasını değiştirmekti. Ve bunu çarpmada yapabiliyoruz. 4 çarpı 4 çarpı 4, 4'ün 3. kuvvetine eşit olur. Ve 5 çarpı 5 çarpı 5 de 5'in 3. kuvvetine eşit olur. Umarım anlattıklarım size dördüncü kuralın niye doğru olduğu ile ilgili bir anlayış vermiştir. Evet, ben üslü sayı kurallarını ilk öğrendiğim zaman bu kuralları hep unuturdum. O yüzden bu adımları uygulayarak kendime bu kuralları hatırlatırdım. Evet, bir kanıt yalnızca bir kuralın neden çalıştığının açıklamasıdır. Yalnızca yaptığımız şeyin doğru olduğunu görmek için kullanılır yani. Şimdi öğrendiğimiz her şeye dayanarak ya da en iyisi bütün kuralları tekrarlayalım. Bir saniye. Eğer, tekrar başlayalım. 2 üzeri 7 çarpı 2 üzeri 3'ü bulmaya çalışırsak, üstleri toplarız ve cevap 2 üzeri 10 olur. Peki, 2 üzeri 7 bölü 2 üzeri 3 işleminin sonucunu bulmaya çalışırsak ne yapacağız? Bu sefer de üstleri çıkarırız ve cevap 2 üzeri 4 olur. Eğer 2 üzeri 7 üzeri 3'ü bulmaya çalışırsak, o zaman da üstleri çarparız. Ve cevap 2 üzeri 21 olur. Şimdi, 2 çarpı 7 üzeri 3'ü bulmaya çalışsaydım, o zaman da 2 üzeri 3 çarpı 7 üzeri 3 olurdu. Şimdi bütün bu öğrendiğimiz kuralları birkaç tane karmaşık soru çözmek için kullanalım. Evet, bu sorular birden fazla kural kullanmanızı gerektirecek. Ve iyi bir karmaşık soru örneği size dersin sonunda sorduğum soru olabilir. Evet, diyelim ki, 3'ün karesi çarpı 9 üzeri 8'i bulmaya çalışıyoruz, evet. Ve sonucun eksi ikinci kuvvetini alacağız. Burada neler yapabilirim? 3 ve 9 farklı iki taban. Ama 9'u 3'ün katı olarak yazabiliriz, değil mi? 9, 3'ün karesi ile aynı şeydir. O zaman 9'u bu şekilde yeniden yazalım. Bu, 3'ün karesi çarpı, 9, evet, 3'ün karesi üzeri 8 ile aynı anlama geliyor, değil mi? Ve sonucun ikinci kuvvetini alacağız. Yaptığım tek şey, 9'u 3'ün kuvveti olarak yazmak. Çünkü 3 çarpı 3'ün 9 olduğunu zaten biliyoruz. Yani, şimdi çarpma kuralını kullanıp cevabı sadeleştirebiliriz. Yani bu 3'ün karesi çarpı 3 üzeri 2 üzeri 8'e eşit. Ve bu da 3 üzeri 16. Ve tamamının eksi ikinci kuvveti. Şimdi birinci kuralı kullanabiliriz, tabanlar aynı yani üstleri toplayabiliriz ve onları çarpıyoruz. Yani 3 üzeri 18'e eşit oluyor değil mi? 2 artı 16 ve onun da eksi ikinci kuvveti. Evet neredeyse bitti. Bu çarpma kuralını bir daha kullanabiliriz ve diyebiliriz ki 3, bu 3 üzeri 18 çarpı eksi 2'ye eşit yani 3 üzeri eksi 36. Problem başta biraz e, ürkütücü, korkutucu görünmüş olabilir ama fa fazla kural kullanmadık ve yapmak zorunda olduğumuz tek şey problemi sadeleştirebileceğimiz kadar sadeleştirmek ve en önemlisi de problemin sadeleştirebileceğimiz kısmını görmek ve daha sonra da onu sadeleştirmek. Ve göreceksiniz ki bu kuralları kullanarak daha sade bir cevaba ulaşabiliriz. Ve birinci seviye problemler arasında bu kadar karmaşık problemler yok. Bu tarz sorular daha fazla ikinci seviye üslü sayılarda karşınıza çıkacak. Ama bence bu noktada bu tarz problemleri denemeye hazırsınız. Evet, size kuralları ezberleyin demek istemiyorum. Çünkü bence kuralları unutup tekrar tekrar kanıtlamak daha iyi. Çünkü kuralları ezberlerseniz hayatınızın geri kalanında kuralları birkaç yıl kullanmadıktan sonra bu kuralları çok rahatlıkla unutabilirsiniz. Ve onları tekrar öğrenemeyebilirsiniz. Ama karar size kalmış, evet. Umarım bu kuralların neden işe yaradığını unutmazsınız ve eğer çalışır ve işaretlere dikkat ederseniz birinci seviye problemlerle ilgili hiçbir sorunuz olmaz. Evet, hepinize iyi eğlenceler.